Kötü Gölümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli gazilerimiz, bu vatan için canlı vermiş şehitlerimizin değerli yakınları, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli Silivra halkı. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığımızın sembolü olan çelengin Atatürk Anıtı'na sunulması için toplanmış bulunuyoruz. Bayramınız kutlu olsun. İlçe Milliyetin Müdürlüğümüzün çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşı arz ederim. Tarafından Atatürk Anıtı'na sunulması arz ederim. Kollegemelik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı challenge sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim. <gülüyor> köle gibi. Ben fotoğraf olayım. Geçsene. Tamam mıyız? Çekiyorum. Tamamdır. Hadi. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu demokrasi düşü, bundan tam 101 yıl önce bugün hakimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'de gerçeğe dönüşmüştür. Mustafa Kemal, ben her kerameti meclisten bekleyenlerdirim der. Meclisin sahip olduğu keramet ise şüphesiz egemenlik kayıtsız şartsız milletin delikesidir. Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan eşsiz bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yurttaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan etmiştir. Kulağ Önder, Büyük Atatürk, yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz sözleriyle de belirttiği gibi güzel ülkemizi gelecek nesillere emanet etmiştir. Unutulmamalıdır ki milletin vekaletini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevi demokratik, layık, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Milletin meclisinin yetkilerin törpülendiği, yetkilerin tek işe toplandığı bir dönemdeyiz. Bu yaşananlar tıpkı işgal yıllarında olduğu gibi zifiri karanlık bir gece gibi. Ancak insan hayatında sabah olmayan gece yoktur. Bugün yetkileri törpülenerek elleri kolları kesilen, işlevsiz hale getirilmek istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurdumuza vurulmak istenen Kurangayır, mütehareke döneminde kırdığı gibi yine milletin azim ve kararlılığı da kıracaktır kıymetli şülerim. Tüm dünyada, ülkemizde şenal salgın hastalık nedeniyle bir kez daha 23 Nisan'ı evlerimizi karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yılına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizle kutlanacak. İnanıyoruz ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak. Cumhuriyetimizin bugünkü mirasları onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taşlandıracaktır. 23 Nisan sabahı hep birlikte silirimizde, balkonlarımızdan, pencerelerimizden bayramımızı kutlayacağız. Sevgili çocuklar, sizler bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Baş öğretmenimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizi ve onun yüksek ideallerini sizlere emanet etti. Bu nedenle 100 bin yıl önce neler yaşandığını Ulu Atatürk'ün neden ilk kişi olarak Türkiye Büyük Millet Meclis'in iyi öğrenmelisiniz. Cumhuriyetimizin temel ilkesi, egemenlik, kayıtsız, şartsız, milletindir ilkesidir. Bu aynı zamanda bağımsızlık ve adalet üzerine inşaat edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e inşaat ettiği muhasır medeniyetler seviyesi ve onun da ilerisi taşıyacak olan sizlersiniz. Kıymetli çocuklar, memleketteki dahili ve harici mettaflar, bu Önder, Kemal Atatürk'ü ve fikirlerini unutturmaya çalışıyor. Bunun için cebren ve hile ile her alanda eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla sukuya yasaklamaya, andımızı kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak sizler zevk uşağı olarak Türkiye'mizin ve geleceğimizin teminatısınız. Bu bilinçte Büyük Atatürk'e ve fikirlerine bağlılığınızdan bir adım geri atmadan demokrasi ve cumhuriyet mücadelemizi iktidara taşıyacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anlıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte COVID-19 mücadelesinde hepimizi duygulandıran ve gururlandıran bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı, şükranlarımızı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun.